hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yok yoksa garkipau yaz komcu baba abla oluttuyum baş unutuyor hmm, başlamışsın baş se hı ben böyle onun için böyle fark ettim arkadaşlar Eee başla mı sesiniz? Başladık zaten. Başlatırken başladık. Ay, jaba jaba. Aa! ne oldu bana ya? Ha! Kaldım. Arkadaşlar kaldım. Şık. Eş eş eşmişim var benim. Şık. Eş ya eşim var benim. Pardon. 5 yaşıyız 3 yaşıyız 3 dedim hadi yanarda yanarda 3 ay ay 500 ay 200 ay 2 ay 80 180 180 180 yanarda öldü yanarda Tamam mı? Yaşlım işte şey yok. Aa, ben de fiymiş ya. İttiba oluyor bana oynayacağızlar. Ben oynamadım. Hayır, hayır, al. İşte öldük mü şimdi? Öldük mü Sen ben öldük mü? Bu oldu. Aa, ölmüşüz. Bu da mı? Funk'ına. Bu sene? Bu sene? Bu sene? Aa. Oo. Oo. E, ee, bunu açılıyor mu? Açılmıyor. 5 5. Arkadaşlar, abi altın yok bilmiyorum ya. Abi alacağım. Allah Allah gibiym. Hadi ya kadar çok ses varmış ya. Bol Kanka, vurma bana kanka. Kanka vurma. Kanka seni geçerim ben. Kanka seni geçerim ben söyleyeyim. Kanka geçerim ben istersen. İstersen geçerim o oh, nisanci tava var burda nisancı yitar var ooooo oh. nisancı Nisan Nisan ha kapışı yap nisancı yitar yakıyosun he nisancı yitar ne yap etle nisancı yitarla kapışı boş çok ucuz Ay çok acıdı. Ay ay çok acıys, çok acıys. Bu ay çok acıdı. Ay, bu Sen ne kadar çalışıyorsun? Bol bol yemeyip, yem, elimizden geleni yapar. Arkadaşlar, esasını sesini açayım. Açayım mı? Sesini açayım. Ooo! Onun sesini biraz bekle. Daha çıkarken çıkartma. Öyle bir sensiz zamanı. Ne gidiyor mu ata? Abonelik alıyor ama. Alo alo gibi. Bu ne neden vurdu? Arkadaşlar. abi nereden aldın? aldım. Biz dedi bu abi var. Arkadaşlar bu şey söyleyeceğim. Su da bizim, bu da oluyor. Ama bundan sanatamıyor işte. Bu baba. Arkadaşlar bu süper. Yapamadım ya. Ay, yapamadım. Aa! Oof. Gel e. Ee, o oh, niçancı daha geldi. Ben de geleyim. E niçancı CT'ler falan geldi. Niçancı CT'ler falan da geldi. Ya. O ya! Eden ne bakar? O. O. Xandar Xandar Xandar Xandar Xandar Xandar Xandar öldü Xandar Xandar Xandar Xandar e ee, buradan geçirmiyoruz Buradan geçirmiyoruz Hayır Nisan cintay ne cintay'a geçemezsin ne cintay'a geçeyim Geçeyim Nisan cintay'a Nisan cintay'a geçeyim Üçüncü ne cintay'a geç Nisan cintay'a Vermem sana O işı vermem sana Neden sanırım o işı vermem sana ama bu işi ben bu eşi ben. Almanmaz sana bu eşi. Eşi vermem sana ben. Ay, üçüncü'yüm, üçüncü. Mesaj sadece yer. Ne sadece yerle. Ay. Ay, üçüncü'yüm, üçüncü. Ay, kaybettim. Bu da kaybetme haber ne vardı bebek kaza yaptı bebek kaza yaptı kaza mı kaza yapma kaza yapma hadi. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> İnsan citağı... İnsan de de yes yes ikinci bir sancağı çalalım sancağı ne geldi sancağı çal çal çal geldi oh beyler yakıyorsunuz ha beler yakıyorsunuz ha beyler licı tarı burada bir tan ya işten bir taner mı istiyorsunuz tamam tamam allah Oho. <Gülüyor> Arkadaşlar. Bu da burada mı çıkıyor? Aa! Tava. Ay ay ay! Hayır, ee. Buradan geç kat olur mu? Aa. Ee, nasıl diyeceğim ben? Anada yandı. Yenar da da yandı, öldü. Ne ne ne ne şimdi? Zıbalı uçuyor mu? Kaptım mı? Kaptım. Allah'da bezavalar. Ee, indim ben. Ben indim. Ona bagaj soktum. Bu. Bu abi çok kötü. Bu çok tapadı. Sen sen. Senin. Gol. Biz ay. gtiyay. O, burda taksi olmuş. O, arkadaşlar ben taksiciğim artık. Gelin gitti ama ben hala taksi. O, arkadaşlar. arkadaşlar a uyu öldüm arkadaşlar o zaman bu yerle ver muuza kendi çok çok iyi bakın a kutuba var bir çok yavaş arkadaşlar o zaman kendi çok çok iyi bakın ya